Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız 4. haftamızdayız TET 2023 Matematik Kampında 3. konudayız, basit çiziklerin bugün konusunu işleyeceğiz Arkadaşlar bu konudan hemen sonra mutlak değeri işleyeceğiz ve noktalayacağız Direkt böyle lönk diye ders eden olmaz Ya nasılsın, ne yapıyorsun, İnşallah iyisindir, sağlığın, saatin yerindedir diye umuyorum ee, ben hala sıcaklarla boğuşuyorum yani Ciddi anlamda sıcak Gecenin bir yarısı çekmeme rağmen videoyu Şöyle göstereyim arkadaşlarım 29.3 derece Nemde odanın içerisinde %50 arkadaşlar Ya burası Ankara'ya Ankara'nın Ankara ayazı diye Bir laf var Ama ben o ayazı Şu ilkbahar geldikten sonra Ta ki ta Ekim'e kadar Kasım'a kadar Ben ayazı bir türlü hissedemiyorum Ankara'ya bir şeyler oldu herhalde bilmiyorum ayarları bozuldu ama ciddi anlamda çok fena sıcak ve çok fena nem var arkadaşlar Gün içerisinde 4 defa duş 5 defa tişört falan e, oluyor yani, yani o, o rakamları buluyoruz maalesef Keşke biraz daha böyle serin olsa ama yapacak bir şey yok Biz videoları çekmeye devam umarım sen de ders çalışmaya devam ediyorsundur Kitabımızda arkadaşlarım e, bu hafta neleri işledik, neleri işleyeceğiz? Rasyonel sayıları ve e, birinci dereceden denklemleri işledik dördüncü haftamızda. Basit cinsizlikler ve mutlak değer konuları kaldı. Haftaya çarpanlar ayıma, üstlü, köklü ifadeler ve altıncı haftamız arkadaşlar. Yani haftaya değil bir sonraki hafta sevdiğiniz bir yere geçeceğiz. E, neresi? Oran orantı ve problemler kısmına başlayacağız. İki hafta problemlerle uğraştıktan sonra sembolik mantık, kümeler... Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım fonksiyonlar işleyeceğiz. Polinomlar ve permutasyon kombinasyon binom olasılık ve istatistik de bitireceğiz kitabımızı. Daha sonrasında da işte AYT kitabı hazırlanıyor. Yolda ee, sizler için arkadaşlar. Beni biliyorsunuz AYT anlatmayı da çok çok daha fazla seviyorum. Ee, dolayısıyla böyle keyifli keyifli tıkırında güzel bir şekilde kampımızı bitirelim. Sağlıklı verim alalım arkadaşlar. Bundan AYT kampında da en yüksek verimle yolumuza devam edelim. Evet gençler bugün artık videomuza başlayalım. Ee, ne işleyeceğiz demiştik? Basit eşitsizlikler. Evet şimdi bize demiş ki bilgi kısmında şu semboller var. Bu sembolleriyle kurulan açık önermelere eşitsizlik diyoruz. Eşitsizliği sağlayan reel sayıların kümesine de çözüm kümesi veya çözüm aralığı diyoruz. Hani eşitsizliklerde genelde bu şeylere aralık demek benim için daha böyle nasıl diyeyim hani kendi adıma daha mantıklı buluyorum çünkü bir aralıktan bahsedeceğiz iki sayının arasından bahsedeceğiz veya işte bir sayıdan sonrasına bahsedeceğiz bir sayıdan öncesine bahsedeceğiz hepsini tek tek işleyeceğiz arkadaşlar şu işareti biliyorsunuz küçüktür işareti hemen yanındaki küçük veya eşittir büyüktür işareti büyük veya eşittir diyoruz arkadaşlar bakın küçük eşit büyük eşit Demedim küçük veya eşit Büyük veya eşit Siz de kendinize bunu bu şekilde e, Anlatmaya Bunu bu şekilde telaffuz etmeye Gayret gösterin arkadaşlarım Küçük eşittir değil büyük eşittir değil Küçük veya eşittir büyük veya eşittir Üniversite 1. sınıfta Soyut matematik dersinde e, Hoca bana kızdığı zaman Anlamıştım ben demek ki önemli Bu kadar diye sizler için de Arkadaşlarım ben şimdiden söyleyeyim Olur da ileride matematikle alakalı Falan bir bölüm okursunuz ee, Aklımızda bulunsun Eşitsizliğin özellikleri diyoruz Şimdi Şöyle biraz da yaklaşmak istiyorum ben ekrana Eşitsizliğin özelliklerinde arkadaşlarım İlk olarak X, Y'den ve Y'de Z'den küçükse Bakın X, Y'den Y'de Z'den küçükse otomatikman X, Z'den daha küçük bir sayı Olmuş oluyor arkadaşlarım Dolayısıyla buraya küçüktür işareti koyuyorsunuz x y'den e, şunu kapatalım x y'den küçük ancak ve ancak ben şimdi burada gidip x'e z eklersen veya z çıkarırsam y'ye z eklersen veya z çıkarırsam eşitsizlik yön değiştirmez yine küçüktür arkadaşlarım daha sonrasında x y'den büyükse yine ben buraya artı veya eksi z yaptığımda buraya da artı veya eksi z yaptığımda eşitsizlik yön değiştirmez büyükse yine büyük olarak kalacaktır z sıfırdan büyük olmak üzere x y'den küçükse ben burayı z ile çarparsam veya burayı da z ile çarparsam arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirmez ama bu z'nin pozitif olduğu durum için geçerli. Eğer z negatifse işte o zaman işler değişir x y'den küçükken ben bunları negatif olan bir z sayısı ile çarptığım zaman eşitsizlik küçükken büyük olur arkadaşlarım. Büyüktür deriz x çarpı z büyüktür y çarpı z diyebiliriz. Daha sonrasında İki tane daha özelliğimiz var. Bunlar da bizim için mühim. X, Y'den küçük ise X'in tek kuvveti ve Y'nin tek kuvveti alındığı takdirde ki bu neler doğal sayı olacak şekilde diyoruz. Tek kuvvetleri alındığında sevgili arkadaşlarım eşitsizlik, eşitsizlik yön değiştirmez. Bakın tek kuvvetleri alındığında diyoruz. X, Y'den küçük ve ikisi de negatifken X'in iki eninci kuvveti Y'nin iki eninci kuvvetinden yani iki enler ne burada? Çift sayılar arkadaşlarım yani çift doğal sayılardan bahsediyoruz. Çift kuvvetleri alındığında eşitsizlik bakın burada xy'den küçüktü artık büyüktür diyoruz. Eşitsizlik yön değiştirmiş oluyor. Bunun için de basit birer örnek verelim. Mesela xy'den küçüktür diyor ya. İşte ne deriz 2 ve 5'e bakalım. Ve ben bunun 3. Bunun da 3. kuvvetini alayım. Bakın 2 5'ten küçükken 2'nin küpü 8de 5'in küpü 125'ten daha küçüktür. Şimdi geçtik buraya 2 tane negatif sayı 3 ve 2 kabul edelim normal şartlar altında 3 eksi 2 den küçük biliyorsun ben bunların karesini alırsam 9 ve 4 olur ve 9 4'ten daha büyük olur bakın eşitsizlik bu şekilde yön değiştirmiş oldu şimdi birinci örneğimize bakma zamanı x ve y reel sayılar olmak üzere x 2 ile 4 aralığındayken y eşittir 4 x x 3 ise y'nin değer aralığını bulunuz demiş Şimdi arkadaşlar bize y'yi bulabilmemiz için x'in 4 katından 3 eksiğini elde etmemiz gerekiyor. x'in 4 katını elde edebilmek için bakın x neredeydi? Eksi 2 ile 4 aralığındaydı değil mi? 4 katını elde edebilmek için önce ben bunları 4 çarpacağım. Yani 8 küçüktür 4x o da küçüktür 16 diyeceğim. Daha sonrasında 4x eksi 3 lazım olduğu için bundan 3 çıkarırsan bundan da 3, bundan da 3 çıkarmak zorundayım. Eksi 8'den 3'ü çıkartınız Eksi 11 küçüktür 4x eksi 3 ve bu da küçüktür 16'dan 3'ü çıkarırsanız 13 olacaktır. Daha sonrasında ise 4x eksi 3'ün sen artık y olduğunu bildiğin için demek ki bu y neredeymiş arkadaşlar? Eksi 11 ile 13 aralığındaymış diyeceğiz. Y'nin değer aralığı budur. İkinci örneğimize bakacak olursak bize demiş ki x ve y tam sayılar x eksi 3'ten büyük veya eşit 4'ten küçük y eksi 2'den büyük ve 5'ten küçük veya eşit olduğuna göre 2x artı 3y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Öncelikle bize 2x lazım arkadaşlar. 2x'i bulmak için bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Hadi çarpalım. Eksi 6 küçük veya eşittir. Bakın eşitsiz. Lik vardı burada o eşitliği bozmadan yapıyorum 2x o da küçüktür 2 kere 4 kaç yapar 8 bir de bana 3y lazım dolayısıyla bunu da 3 ile çarpacağım Eksi 6 küçüktür 3y bu da küçük veya eşittir bakın yine eşitliğe dokunmadım 3 kere 5 15 yapacaktır e Bunların arkadaşlar bize toplamı sorulmuş toplamı sorulduğuna göre ben de bunları taraf tarafa toplamak zorundayım Eksi 6 6 daha eksi 12 yapar 8 15 daha da 23 yapar ortada da 2x 3y'miz var. işaretlerini bilerek koymadım. Çünkü şimdi beraber düşüneceğiz ve öyle koyacağız. Tamam mı? Ezbere iş yapmak yok. Şimdi arkadaşlar 2x sayısı burada -6'ya eşit olabiliyor. Yani -6 diyorum. Ben bunları toplamıştım anlayacağın üzere. Şimdi 3y sayısı -6'ya eşit değil. Şimdi o zaman burada -12'ye de eşitlik olamaz diyoruz. Neden? Çünkü 3y sayısının -6'dan daha büyük, -6'dan daha büyük olduğunu biliyorum ben 6 sayısına eksi 6'dan daha büyük bir şey eklersem sonuç sevgili arkadaşlarım eksi 12'den daha büyük bir sonuç olmak zorunda bakın burada burada da yine birisi 15'e eşit olabiliyorken diğeri 8'e eşit olmadığı için toplamları da 23'e eşit olamaz diyoruz ve işte 2x artı 3c'nin değer aralığı burası oluyor 12 küçüktür 2X artı 3Y Bu da küçüktür 23 diyorsunuz Tamam Şimdi gel gelelim B şıkkına Bu B şıkkında önemli olan bir durum var 2X'i ve 3Y'nin Aralıklarını biz bulmuştuk zaten Hemen size şu şekilde Gösteriyorum arkadaşlar Bakın 2X ve 3Y zaten yine lazım Dolayısıyla ben şunu şuradan alayım Arkadaşlar tamam Ve şuraya şöyle koyalım Şimdi gençler ben diyorum ki 2x eksi 3'ye demiş ya Bundan bunu hop çıkardık diyemeyeceğiz ya Diyemeyiz ee, Neden diyemeyiz Hadi çıkardığımızı varsayalım Eksi 6'dan x 6 çıktı 0 Eşitlik olmaz 2x eksi Bu da küçüktür 8'den 15'i çıkardın eksi 7 İşte hocam oldu diyemezsin Çünkü burada bir hata var Neden biliyor musun 0 eksi 7'den daha küçük olamaz ki Eksi 7 sıfırdan küçüktür Ve kardeşim Ayrıca eşitsizliklerde Not almanı istiyorum Çıkarma işlemini öyle lönk diye yapamazsın Aynen bunu yaz bak Eşitsizliklerde yaz Çıkarma işlemini öyle lönk diye Yapamazsın diye kendine not al Tamam Şimdi madem çıkarma işlemini yapamıyoruz O zaman neden sorulur bu çıkarma işlemi? Hemen anlatayım ben sana Şimdi öncelikle Öncelikle Şu kısımda Biz aralıkları biliyoruz ya Direkt çıkaramayız demiştim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. 2x kalıyor. Bunda bir sıkıntı yok. 3y değil de eksi 3y'yi buluyorsunuz. Aslına bakarsanız 2x artı eksi 3y demekle aynı şeydir buradaki çıkarma işlemi. Sen 2x'in değer aralığını zaten biliyorsun. Şimdi sana bir de eksi 3y'nin değer aralığı lazım. Şimdi eksi 3y'nin değer aralığını nasıl bulursun? Bu ifadeyi eksiyle çarparsın yanda özellikler vermiştik burada z sıfırdan küçükse ben negatif olan bir z ile bu eşitsizliği çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştirir demiştim şimdi ben yön değiştirmeyeceğim ona da dikkatli dinliyorsun bu ifadeyi eksiyle çarpıyorum ya 15'i buraya alıyorum eksiyle çarpıyorum eksi 15 buradaki eşitliğe yine dokunmuyorum bunu eksiyle çarpıyorum eksi 3 ye. buradaki eşitsizliğe yine dokunmuyorum küçüktür eksi 6'yı eksiyle çarparsanız 6 yapar ve şimdi gençler Şuraya aldım şuraya koydum bakın arkadaşlar bunları taraf tarafa toplarsanız eğer 2x eksi 3y'yi elde etmiş olursunuz 2x eksi 3y bunları toplarsanız 6 8 14 yapar burası da bak eşitlik var eşitlik var dolayısıyla eşitlik olacak toplamda da eksi 6 ile eksi 15'i toplarsanız da eksi 21 yapar. Bakın az önce bulduğumuz yanlış sonuçla Şimdi bulduğumuz doğru sonuç arasında Dağlar kadar fark olduğunda görebilirsin Az önceki sıfırdan başlıyordu alt sınırı Ama bakın burası Eksi 21'den başlıyor 14'e kadar gidiyor ee, Bize demiş ki 2x-3 yerin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz En küçük tam sayı değeri eksi 21'dir Maksimum tam sayı değeri de 14'e eşitlik olmadığından 13'tür arkadaşlar Bu maksimumudur Bu da minimumudur diyeceğiz Sanırım A şıkkında da max min sorulmuştu aynen o halde minimum değer değerimiz eksi 11 olacaktır maksimum değerimiz 22 olacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim üçüncü örneğimize bak yine burada ne demiş 3x eksi 2 ye. eksi var istersen videoyu durdur bir kendin çözmeye çalış bunu tamam eksi var çünkü az önce öğrettiğim tarzda çözeceksin eksi varsa ne yapmamız gerekiyor bizim? 3x ile eksi 2y'yi bizim toplamamız gerekiyor e çok güzel 3x'i bulabilmek için şunu 3 ile çarpmamız yetiyor eksi 9 küçüktür 3x bu da küçük veya eşittir 15 diyeceğiz eksi 2y'yi bulmak için de bunu buraya bunu buraya alıp eksililerini yazacağım eksi 2 ile çarpıyorsunuz eksi 4 küçüktür eksi 2y bu da küçük veya eşittir eksi 5'i eksi 2 ile çarparsanız arkadaşlarım 10 gelecektir Bakın 2y'nin değer aralığını da bulmuş olduk böylelikle. Bu küçük veya eşittir 10 dedik. Şimdi ikisini toplayın arkadaşlar. İkisini toplarsanız 9 da 4'ün toplama eksi 13 yapacaktır. Küçüktür 3x 2y dedim. Daha sonrasında bu da küçük veya eşittir 15 ile toplarsanız 25 yapar. Burada alınabilecek maksimum tam sayı değeri 25'tir. Minimum tam sayı değeri de sevgili arkadaşlarım 12'dir diyeceğiz. 12 en küçükmüş 25 en büyükmüş deriz sevgili arkadaşlar bu sorumuzun cevabına ee, yukarıdaki soruda az önce 3'le çarparken bir şey fark ettim de bir hatamız yok değil mi ee, tamam yokmuş devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü örneğimizdeyiz şimdi yine dikkatli dinliyorsunuz burada da bir anekdot var A sayısı 1 bölü 5 ile 1 bölü 2, B sayısı da eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 7 aralığında olduğuna göre A artı B bölü A kere B ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. İfadenizin içerisinde, ifadenizin içerisinde, aynı ifadenin içerisinde birden fazla A veya birden fazla B veya birden fazla değişken diyelim varsa, tamam mı? Bu soruyu bu şekilde çözmeniz imkansız çözemezsiniz çözümünüz de yanlış olur peki ne yapacağız bir tane a ve bir tane b bırakacağız bunu nasıl bırakabilirim şöyle yapıyorsunuz ben bir a'yı a kere b'ye bölüyorum bir de b'yi a kere b'ye bölüyorum yani a bölü ab artı b bölü ab diyoruz arkadaşlar bunu dedikten sonra gördüğünüz üzere buradaki A ile buradaki A, buradaki B ile buradaki B gider ve geriye sadece 1 bölü B ile 1 bölü A'nın toplamı soruluyor kalır. Ve gördüğünüz üzere az önceki sorumuzda bizim 2 tane B ifademiz ve 2 tane A ifademiz varken şimdi bir tanecik B ve 1 tanecik A kaldı. Şu an soruyu çözersek doğru cevaba ulaşırız. Şimdi gel gelelim ki bunu çözmekte aslına bakarsanız mesela ee, aslında basit bir mesele Ama şu ana kadarki olan sorularda görmedim A'yı biliyorsun sen A'yı biliyorsan sana ne lazım e, 1 bölü A lazım hocam e, Madem 1 bölü A lazım Ben sana diyorum ki Bu 1 bölü A'yı basit bir şekilde elde edebilirsin Bunun çarpımsal tersidir sonuç olarak e, Madem bunun çarpımsal tersi Ben bunu ters çevireceğim demek ki 1 bölü A e, Madem öyle bunu da ters çevirelim 2 e, Madem öyle bunu da ters çevirelim 5 Hayda neden hayda dedim Söyleyeyim Şimdi bakıyorsun 5 2'den küçük çıktı bu sefer de He, Demek ki burada Aynı çarparken ki yer değiştirdiğimiz gibi 2'yi şu tarafa alacaksın 5'i de bu tarafa alacaksın Ve diyeceksin ki 1 bölü A sayısı 2 ile 5 aralığındadır Güzel bu 7 işte Tamam Bir de 1 bölü B lazım hocam Onu da hemen bulalım 1 bölü B'yi yazdım daha sonrasında ise diyorum ki şunu ters çevirdim E bunu ters çevir eksi 7 Hocam bir de bunu ters çevir eksi 3 Al sana 1 bölü A al sana 1 bölü B Şimdi bunların madem toplamı lazım biz de bunları bir güzel toplayalım 2 ile eksi 7'nin toplamı eksi 5 yapar Küçüktür 1 bölü A artı 1 bölü B dedim Ve bu da küçüktür 5 ile eksi 3'ün toplamı 2 yapacaktır Yani cevabımız eksi 5 ile 2 aralığındadır bize sorulan ifadenin alabileceği değerler ve bunun tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Tam sayı değerleri de eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0 ve 1'dir. Başka da yoktur. Adedi sorulmuş olsaydı 6 tane diyecektik. Toplamı sorulmuş olsaydı eksi -9 diyecektik. Çarpımı sorulmuş olsaydı 0 diyecektik. Tamam? Pekala. Devam ediyorum. Bir not çıkıyor karşımıza. Bu noktada arkadaşlarım şimdi toplama işlemini gösterdik. Çıkarma işleminin nasıl yapılması gerektiğini gösterdik eşitsizliklerde. Hatta çarpımsal tersi almayı da gösterdik bunun yanı sıra. Şimdi arkadaşlarım çarpma nasıl yapılacak eşitsizliklerde bunu anlatıyorum. İyi dinleyin. Ben genel itibariyle neyi kullanıyor? Tablo çizme yöntemini kullanıyor. Onu da şu şekilde x ve y var bakın x de y'nin çarpımının aralığı soruluyorsa bize x'in alt ve üst sınırlarını yan yana yazıyorum ya da alt alta yazıyorum hiç fark etmez y'nin alt ve üst sınırlarını da yan yana yazalım ve bunun için ben bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar şu şekilde bu tabloyu oluşturduktan sonra da tabloda tamamen hepsini çarpıyorum yani a kere c diyorum a kere d diyorum b kere c diyorum ve B kere D diyorum. İşte arkadaşlarım bunlardan en küçüğü hangisi örnek veriyorum? A çarpı D. En büyüğü de B kere C. O zaman diyorsunuz ki AD küçüktür. X ile Y'nin çarpımından. O da küçüktür. B ile C'nin çarpımından diyorsunuz. Yani bu tabloda oluşan en küçük sayıyı alt sınır en büyük sayıyı üst sınır olarak belirliyorsunuz. Nasıl mı? Örnek 5'teki gibi x ve y birer reel sayı olmak üzere x çarpı y'nin değer aralığı sorulmuş bize x'in alt ve üst sınırlarını yazıyorum bakın eksi 3 ve 6 y'nin alt ve üst sınırlarını da yazıyorum eksi 4 ve 4 arkadaşlar daha sonrasında bunlar için bir tablo oluşturuyorum hemen ve daha sonrasında da bakın eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı 12 eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12 eksi 4 ile 6'nın çarpımı eksi 24 6 ile 4'ün çarpımı 24 burada alınabilecek en küçük sayı eksi 24 en büyük sayı da 24 olduğuna göre diyoruz ki eksi 24 küçüktür x çarpı y bu da küçüktür 24 diyoruz ve işte sorumuzun cevabı karşımıza tak diye çıkmış oluyor tamam örnek 5 ile çözdüğümüze göre 6. örneğimize bakabiliriz a ile b birer reel sayı olmak üzere A sayısı eksi 1 ile 4 aralığında B sayısı da eksi 3 ile 5 arasında olduğuna göre A kare eksi B kare farkı e, kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Bakın A kare ve B kare var. Şimdi burada soruyu dilediğiniz gibi çözebilirsiniz. İki yoldan çözelim tamam mı sorumuzu? Şöyle ayıralım sayfamızı. Bu tarafa birinci yol diyelim. Birinci yol. Bu tarafa da ikinci yol diyelim. İki farklı yoldan çözelim. İkinci yolu Yeni bir şey olarak göstereceğim sizlere konuyu eğer iki defa dinliyorsanız veya böyle can kulağıyla iki defa dinliyorsanız ikinci yol için farklı bir yöntem, birinci yol için farklı bir yöntem deneyelim. Öncelikle arkadaşlarım bir önceki dersimizden de yola çıkarak a kare eksi b kare ifadesinin sen a eksi b çarpı a artı b olduğunu biliyorsun. Hatta ismi de vardı neydi iki kare farkıydı değil mi? Pekala şimdi bana aslında bu değil de şununla şunun çarpımı sorulmuş diye düşünelim. Gelin önce A artı B'yi bulalım. A artı B'yi bulmak için eksi 1 ile eksi 3'ü toplarsınız. Eksi 4. Küçük veya eşittir. A artı B dersiniz. Bu da küçük veya eşittir. 4 ile 5'in toplamından 9 dersiniz. Bir de bize A eksi B lazım. A eksi B'yi bulabilmek için eksi 1 küçük veya eşittir. A o da küçük veya eşittir. 4'tü. Eksi B'yi bulmamız gerekiyor. Demek ki şunu yer değiştiriyoruz. Eksi 5 küçük veya eşittir. Eksi B o da küçük veya 3 ile bu tarafı alırsam 3 olur. Şimdi ikisini toplarsanız eğer... Eksi 6 küçük veya eşittir a eksi b o da küçük veya eşittir 4 ile 3'ün toplamından 7 elde edersiniz. Şimdi ben a eksi b ile a artı b'yi çarpacaksam a eksi b ile a artı b'nin artık ben aralığını biliyorum. Bu aralığa göre de sınırlarını yazalım. Eksi 6 ile 7'yi yazdım eksi 4 ile de 9'u yazdım arkadaşlar. Yazdıktan sonra tablomu oluşturuyorum. Bu tabloda arkadaşlar en küçük ve en büyük değeri bulacağım çarpımlarının. Eksi -6 ile -4'ün çarpımı 24. Eksi -6 kere 9 eksi -54 yapar. 7 kere eksi -4 eksi -28 ve 7 kere 9 63 yapar. Burada alınabilecek en küçük sayı eksi -54, maksimum sayı da 63'tür. Dolayısıyla sevgili gençler, eksi -54 küçük veya eşittir diyorum. Neden? Çünkü hepsinde eşitlik var gördüğünüz üzere. Küçük veya eşittir. Ee, a kare eksi b kare yaptı artık. Bu da küçük veya eşittir diyorum. 63. İşte a kare eksi b karenin değerleri bunlar. Kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuştu Buradan tam sayı değerlerinin adedini bulabiliriz. Şimdi geçelim ikinci yola. İkinci yolda ise şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben şu aralığın karesini alabilirim. Yani a sayısı eksi 1 ile 4 aralığındayken a kare nerededir? Bunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? Eksi 1'den 4'e kadar 0'ın üzerinden geçtiğimiz için neden sıfır önemli? Çünkü bir sayının karesinin alabileceği en küçük reel sayı değeri sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlarım en küçük değer sıfır olacağından sıfır küçük veya eşittir diye başlıyorum. A kare o da küçük veya eşittir. Bakın eksi mi karesi daha büyük dördün mü? Tabii ki dördün. Dolayısıyla A kare için 16'yı yazıyorum. Şimdi gelin bir de B kareyi bulalım tamam mı? B kare için de eksi 3 ile 5 aralığında yani yine sıfır var bu aralıkta sıfır yazdım. Eksi 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Dolayısıyla 25'te de buraya yazacağım. Bana ne lazım? Eksi b kare. Yani eksi 25 küçük veya eşittir. Eksi b kare. Bu da küçük veya eşittir. Sıfır dedim. Bakın bir şu bir de bu lazım. Şimdi ikisini toplayalım ki a kare eksi b kare gelsin. İkisini toplarsanız eksi 25 küçük veya eşittir. A kare eksi b kare. Bu da küçük veya eşittir. 16 yapacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım cevabımız da bu olacaktır. E şimdi hocam. Burada bir sıkıntı var. Vardı bir sıkıntı. Şimdi hangi yöntem sıkıntılı? Sence şu yöntem bir sıkıntılı yoksa buradaki yöntem bir sıkıntılı? Yani bana göre ee, ve size de göre, çoğunuza göre ikisi de çok mantıklı işlemlerden oluşuyor. Yani birinci işleme bakıyorsunuz hiç işlem hatası yok. İkinciye bakıyorsunuz hiç orada da işlem hatası yok. Boşuna bakma. Peki işlem hatası olmayan iki tane farklı yoldan. Nasıl bu şekilde farklı sonuçlar geldi? Veya hangisi doğru hangisi yanlış? Şimdi arkadaşlar hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu söylemeden önce sizlere yukarıda da belirttiğim gibi bir şey söylemek istiyorum. Hemen bakalım nerede söylemiştik onu? Heh burada. Ne demiştim? İki tane A değişkeni iki tane B değişkeni varken yani iki, bir, aynı değişkenden iki tane varsa o sorunun çözümünü imkanı yok doğrusunu bulamazsınız. E şimdi buraya bakıyorsunuz. Ben burada ne dedim? A eksi b ile A artı b'yi çarpacağız dedim, değil mi? E, Çarpacan da güzel kardeşim. A var, A var, iki tane A. B var, B var, iki tane B. Bundan kaynaklı da gördüğümüz gibi bulmamız gereken aralık, bulmamız gereken aralıktan daha büyük bir aralık bulduk. Burada elde, e, burada kaç tane tam sayı değeri var? Hemen hesaplayalım mesela. 54 burada, 63 burada, 117 bir tane sıfır var, 118 tane. E, buraya bakıyorsunuz. 25 tane negatif var. 16 tane pozitif var. Bir tane de ortada 0 var. O da 1. Topladık 25-16 daha 41. Bir daha 42 yapar. Şimdi birine bakıyorsun cevap 118 çıkıyor. Ötekine bakıyorsun cevap 42 çıkıyor. Arkadaşlarım hayır bu uğurlu olsun. Bir tane şu şekilde yanlış çözümünüz var. Bu çözümü aynen yazıyorsunuz kitabınıza. Tamam sığdırın oraya. Bu çözümü aynen yazıyorsunuz ve üzerine de kesinlikle böyle bir hata yapma diye not alıyorsunuz. Anlaştık. Böyle dershanede çalıştığım zamanlarda falan da öğrencilere bu şekilde e, tabii orada böyle yüz yüze bir temasımız olduğu için, göz temasımız olduğu için güzel keklenebiliyordu. E, böyle suratlarına da muzur bir şekilde bakmayı seviyordum ama burada kameranın gözlerinin içine bakıyorum ama kamera bana tepki vermiyor. Ama sizler eminim vereceksiniz arkadaşlar. Birinci yol yanlış çözümdü ikinci yol gibi çözülmesi gerekiyor. Yani bu soru tipleri. İkinci yoldan bahsetmişken de şuraya kendiniz bir not alın arkadaşlarım. Şuraya bir not değil. Şimdi şöyle ki örnek veriyorum. Eksi 2 küçüktür. X bu da küçüktür. 3. Eksi 3 küçüktür. X bu da küçüktür. Eksi 2. 2 küçüktür. X küçüktür. 3'e bakalım. Tamam mı? Hepsi içinde biraz değerlendirmelerde bulunalım. Neleri için? Kareleri için. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz üzere neden bu örnekleri yazdım? Bir ucu negatif, bir ucu pozitif. İki ucu da negatif, iki ucu da pozitif. Şimdi gençler bir ucu negatif, bir ucu pozitif olan bir aralığın, bir sayının karesinin aralığını bulacaksam eğer eksi 2 ile 3 aralığında biliyorsunuz ki 0 var. Dolayısıyla sıfırla başlıyorsunuz küçük veya eşittir ile başlıyorsunuz. 0 küçük veya eşittir x kare, eksi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Daha büyük olanını yazıyorsunuz buraya üst sınır olarak tamam mı? Her iki ucuda negatifse hiçbir şey fark etmiyor. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 3'ün karesi 9 ya 4'te 9 aralığındadır diyorsun x kare. Tamam çünkü bu aralıkta 0 yok. Mesela x kare hiçbir zaman 1 olamaz. Çünkü eksi 3 ile eksi 2 aralığındaki sayıların sen karesini aldığı zaman hiçbir zaman bir elde edemezsin. Yine iki ucuda pozitifse yani işaretleri aynıysa yine cevap bu olacaktır. Yani x kare 4'te 9 aralığında olacaktır sevgili gençler. Bu notu da yazdıktan sonra 7. örneğimize bir bakalım. Şimdi bakıyorsunuz x'i vermiş y'yi vermiş çok güzel. X ile y'yi çarp üzerine de 6x ekle demiş. Tabi artık keklemeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor anlıyorsunuz siz. Bakın x var x var bunu teke indirmemiz gerekiyor. Bunu teke indirmek için de x parantezine alırım y artı 6 yazarım. Şimdi bakın burada x tek başına y de tek başına. Dolayısıyla bu artık bu soru bu şekilde çözülebilir. Şurada çarpma işlemi kullanacağız. İkisinin değer aralığını biliyoruz. Soru bize vermiş. Teşekkür ederiz. Sadece bizim bulmamız gereken y artı 6 var. X'imiz eksi 2 küçüktür. X küçüktür 3'tü. Y artı 6'yı bulmak için de buna da buna da, 6 buna da eklemem şart. Eksi 5'e 6 eklersem 1 yapar. Küçüktür y artı 6. Bu da küçüktür. Eksi 4'e 6 eklersem 2 yapar. Demek ki y artı 6 1 ile 2 aralığında. X de burada. Şimdi ben X de y artı 6'yı çarpacaksam eğer şu yöntemi izleyeceğim tablo çizeceğim x'in sınırlarını yazdım eksi 2 ile 3 y, y artı 6'nın sınırları da 1 ile 2 arkadaşlar daha sonrasında bunun için bir tablo hemen oluşturuyoruz bu tabloyu oluşturduktan sonra da bunların her birini çarpıyoruz tek tek 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 1 kere 3 3 yapar 2 kere eksi 2 eksi 4 yapar 2 kere 3 6 yapar burada alınabilecek en küçük değer eksi 4 maksimum değerde 6 olduğu için bu x y artı xy artı 6x dediğimiz ifadenin maksimum değeri 6 minimum değeri 4'tür diyorsunuz ve sorumuzun çözüm aralığı bu oluyor gençler umarım anlatabilmişimdir ve umarım bu tek değişken olayına ısınabilmişsindir şimdi farklı tek bir videoda bu basit eşitsizliklerde neden bu tek değişkene düşürmemiz gerekiyor bundan da bahsederiz arkadaşlar tamam bir eşitsizliği sağlayan bir bilgimiz var yukarıda. Bir eşitsizliği sağlayan bütün değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizliğin çözüm kümesi denir. Ee, x bir değişken a bir reel sayı olmak üzere x a'dan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesini ben nasıl göstereceğim? x elemandır a'dan başlıyor. Nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider kelimesi yanlıştı biliyorsunuz. A'dan sonsuza a'dan sonsuza açık aralı diyebiliriz. Büyük veya eşitse x elemandır bakın eşitlik varsa köşeli parantez kullanıyoruz şu şekilde. Sonsuz ve eksi sonsuzlara hiçbir şekilde köşeli parantez konulmaz şu şekilde veya şu şekilde bir köşeli parantez koyamazsınız arkadaşlar. Açık parantez kullanacaksınız. x a'dan küçükse x elemandır şimdi a'dan küçük diyor ya bu tarafında ne var? Eksi sonsuz var tabii ki. A'dan küçük ve ya eşitse de x elemandır. Eksi sonsuzdan nereye kadar? A'ya kadar ve bu şekilde de köşeli parantez kullanıyorsunuz gençler. Bunlara e, arkadaşlar e, ne denir? Hani şöyle diyeyim. Mesela bunun ismi yazalım tek tek. Ya da şöyle diyelim. A, B. A'dan kapalı B'den açık. A'dan açık B'den kapalı. A'dan da kapalı B'den de kapalı olsun. Hepsinin de bir ismi var tabii. Tabii çok önemli mi? Belki sözel bir soru verir ÖSYM'e. Nereden bileceksin? Değil mi? Şimdi AB arkadaşlarım buna açık aralık diyoruz. Okurken de AB açık aralığı diyoruz. Tamam. Bir tanesi kapalı bir tanesi açıksa buna yarı açık aralık diyoruz. Yarı açık aralık. E tabii ki bunun ismi de bu şekilde Çünkü buradan açık buradan kapalıysa da yine yarısı açık Yarısı kapalı olmuş oluyor Yarı açık aralık diyoruz Buna da ne diyoruz Tabii ki kapalı aralık diyoruz Kapalı aralık diyoruz Aklınızda bulunsun Bu bilgiler dursun arkadaşlar Bu eşitsizliğin çözüm kümesi istenmiş bizden X artı 1 bölü 3 eksi x eksi 2 bölü 4 Küçüktür 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş Tabii ki ne yapmamız gerekiyor Payda eşitleyeceğiz. Bakın burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. 4x artı 4. Bakın paydalar eşit olacağı için zaten. 3 bir de başında eksi var. Sanki eksi 3 ile burayı genişletiyormuş gibi düşünün. Eksi 3x artı 6 dedim. Çünkü eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 yapar. Bölü alt kısımda tabi ki bir 12'miz oluştu. Şimdi 2'yi de bu tarafa fırlatın. Eksi 2 küçüktür 0 olsun. Kabul. Bunu yaptıktan sonra tabii şöyle bir durum var. Biz bu eksi 2'nin de paydasını eşitlesek çok tatlı olur. Şimdi bölü 12'li biçimde ben eksi 2'yi nasıl yazarım? Tabii ki 24 bölü 12 yazarım. Böylelikle paydalar yine eşit olduğu için 4x'ten 3x'i çıkardım x, 4'de 6 ekledim 10, ondan 24'ü çıkardım eksi 14 yaptı. Bölü 12'miz var, küçüktür 0. Şimdi arkadaşlar bakın, iyi dinleyin. Şu 12 zaten pozitif olan bir sayıdır. Ben hangi e, tür sayıyı pozitif bir sayıya bölersem sıfırdan küçük olur. Tabii ki negatif sayıları. Demek ki x 8 14'ün ne olması gerekiyormuş? Negatif. Yani x'in de arkadaşların 14'ten küçük olması gerekiyormuş deriz. Çözüm kümesi sorulmuş. X elemandır. Eksi sonsuzdan 14'e kadar diyeceğiz. Açık aralık kullanacağız. Çünkü eşitlik yok arkadaşlar. Cevabımız da bu olacak deriz. Eksi sonsuzdan 14'ü açık aralı. Örnek 9. Örnek 9'da da arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu eşitsizliği iki türlü çözeceğiz. İki adımda çözeceğiz. Bir böylesini çözeceğiz. Bir de şu şekilde olanını çözeceğiz. tamam mı? Yani önce burayı çözeceğiz. Sonra da gidip şu kısmı çözeceğiz. x-3'ü iki defa kullanmış olacağız yani. Şimdi öncelikle 2x artı 5 dedim. Küçüktür x-3 dedim. Bir de x eksi 3 küçük veya eşittir 2x artı 8 dedi tamam mı iyi dinliyorsun x'i bu tarafa gönder bakalım 2 xten x'i çıkardın x geldi küçüktür 5'i de karşı tarafa gönderirsen 8 yapacaktır yani x eksi 8'den küçükmüş önce bunu bulduk bir de burada eşitlik var x'i bu tarafa gönderiyorsunuz x büyük veya eşittir artık x'e göre okuyorum x büyük veya eşittir 8'i bu tarafa attım x 11 yani arkadaşlar 11 x'ten küçük veya eşit ve aynı zamanda x'de eksi 8'den daha küçük olacak. Demek ki x neredeymiş bu aralıkta. Çözüm kümesini bulunuz demiş. O zaman ben ne derim? X elemandır. Bakın 11'e, eksi 11'e eşitlik olduğu için köşeli parantez eksi 11 virgül. Eksi 8'e eşitlik olmadığı için eksi 8'den açık aralık diyeceğiz. Bizim de cevabımız işte bu olacak gençler. Ve tabi devam ediyorum gençler. 10. sorumla. 10. soruda ise. 3x artı 1 bölü 4 büyük veya eşittir. x artı 1 bölü eksi 3. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş bize. Ee, şunu unutmayın. Bakın burada eksi 3 var. Ben bunu bu tarafa atarsam sadece eksi 3'ün işaretini değiştireceğim. eksi artı yapmış olurum çünkü. 3x artı 1 bölü 4. Bakın artı dedim. x artı 1 bölü 3. Sonuç olarak hocam burası artıydı. Eksi olması gerekmiyor mu diye sorabilirsin. Tabi de eksi 3'ün katsayısı. Eksi 3'tü negatifti bu tarafa geçirince pozitif oldu. Büyük veya eşittir bu tarafta da biz koskoca bir sıfır kaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım burayı 3 burayı 4 genişletmemiz gerekiyor. E yapalım 3 kere 3x artı 1 9x artı 3 yapacaktır. 4 kere x artı 1 de 4x artı 4 yapacaktır. Bölü alt kısımda 12'miz mevcut büyük veya eşit 0 dedik bakın 12'nin pozitif olduğunu az önceki soruda da üstüne basa basa söyledik demek ki üst tarafın negatif olması gerekiyor yani 9x 4x'i topladım 13x 3 ile 4'ü topladım artı 7 büyük veya pardon büyük veya eşit 0 demişti değil mi o zaman bunun büyük veya eşittir 0 olması gerekiyor negatif değil küçüktür demiyor çünkü Neyi pozitife bölersem pozitif olur Tabii ki pozitifi Neyi ve bölersem sıfır olur Tabii ki sıfır Yani sıfır veya pozitif olacak Sıfırdan büyük veya eşit dedik o yüzden Artı 7'yi karşıya attım 13x büyük veya eşittir 7 dedim Her iki tarafı 13'e bölerseniz X eksi 7 bölü 13'ten daha büyük veya eşit olması gerekiyormuş Çözüm kümesi sorulmuş X elemandır Eksi 7 bölü 13 kapalı aralığından başlıyor ve sonsuz açık aralığıyla bitiyor gençler. Cevabımız eksi 7 bölü 13 olacaktı deriz. Ve 11. örneğimizdeyiz. A küçük B küçük C olmak üzere 1 bölü A artı 2 bölü B artı 3 bölü C eşittir. 1 bölü 3 olduğuna göre A'nın en büyük tam sayı değerini bulunuz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bu tarz sorularda şöyle bir yöntem izleyelim. 1 bölü A Şurası 1 bölü B burası da 1 bölü C olmuş olsaydı 1 bölü A 1 bölü B ve 1 bölü C A küçük B küçük C şartını falan görmezden gelelim şimdilik Bunlar arkadaşlar 1 bölü bakın iyi dinliyorsunuz 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 9'dan ben 1 bölü 3'ü yakalayabilirdim fakat fakat Dikkat ettiğiniz üzere burası 2 ve burası 3. Şimdi ben burayı nasıl 2 yaparım bunu 2 ile genişletirim. Burayı nasıl 3 yaparım bunu da 3 ile genişletirim. Yani böylelikle 1 bölü 9 artı 1 bölü değil 2 bölü 18 ve artı 3 bölü 27 eşittir. Yine 1 bölü 3 geldiğini görürsünüz. Şimdi hikayeye uygun oldu mu 1 2 ve 3 pay kısımları 1 2 ve 3 pay kısımları Aynı zamanda A B'den B B'de, C'den küçük 9 18'den 18'de 27'den küçük. O zaman arkadaşlarım A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri burada 9'dur diyeceğiz. Dolayısıyla da dolayısıyla da ne diyoruz? A'nın maksimum değeri yazıyorsunuz eşittir 9'dur. Anlaştık. Umarım anlaşılmıştır. Ve ve ve devam ediyorum gençler. 12. sorumla 12. soru 4 çarpı x 1 eksi x küçük veya eşittir 5 x 10 demiş. Hemen dağıtıyorsunuz. 4x 4 x 4 eksi x küçük veya eşit 5 x 10 dedik. 4 xten x'i çıkardınız 3 x kaldı. 3 x'i karşıya fırlattınız 2 x oldu mu burası? İşaret korunuyor. Eksi 4 var burada eksi 10'u karşıya artı 10 diye atarsam 4 çıktı 6 kaldı 6 küçük veya eşittir 2x'miş her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz 3 küçüktü veya eşittir x diyorsunuz demek ki x 3'ten büyük veya eşitmiş yani x'ler neredeymiş 3'den kapalı sonsuz açık aralığındaymış yarı açık aralığındaymış sevgili gençler 12. sorumuzda tükettiğimize göre geçtim 13. örneğime a3'den küçük olduğuna göre a küp eksi 3a kare artı 3a ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değeri. Bakın burada 100 bin tane a var. Ben bu 100.000 bin tane a'yı istemiyorum. Ne gerekiyor bana? Bir tane a lazım. İyi hoş güzel de ben bir tane a'yı burada nasıl bırakacağım? Sıkıntı bir kere. Arkadaşlar hemen şunu diyorsunuz. a küp eksi 3a kare artı 3a. Bakın a eksi birin küp açılımını bir yapalım bakalım sizle beraber. Bir sonraki konumuza çarpanlar ayırma işleyeceğiz ama Burada da ele almayacağız diye bir muhabbet yok A-1'in küpü A küp eksi 3A kare Artı 3A ana ne oluyor lan buranın aynısı Bir de tabi eksi 1 Şimdi madem öyle Burada sadece ne yok arkadaşlar Eksi 1 yok Madem eksi 1 yok biz ekleyelim Sonra çıkarırız ne olacak ki Şimdi ben buradan 1 çıkarırsam Aslında bakarsanız bu A-1'in küpü mü olmuş oldu bana bu soruluyor değil mi? A'yı vermiş 3'ten küçük demiş. O zaman ben diyorum ki A 1 de buradan 1 çıkarırsam 2'den küçük olmak zorunda. Bak buradan 1 çıkardım, buradan da 1 çıkardım. A 2 de A 1 de 2'den küçük. Her iki tarafın küpünü alırsam A 1'in küpü de o halde küçüktür 8 deriz. Şimdi şu kısım A 1'in küpüydü ya hani. Bana hangi kısmı lazımdı bu işin? Şura. E madem öyle bu -1'in burada bir işi yok. Karşı attın arkadaşlar o zaman. Yani şöyle artı 1 yazın. Ve burası da gitsin. Yani a eksi 1'in küpü artı 1 mi soruluyor bize? Demek ki ben buraya artı 1 ekleyeceğim. Buraya eklediysem buraya da ekleyeceğim. O halde a birin 1'in küpü artı 1 küçüktür. 9 olur. Şurası zaten bana sorulandı arkadaşlarım. Ve bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri 9'dan önce en büyük ne var? 8 var. Bu da benim maksimum değerimdir derim 13'teyiz. pardon 14'teyiz. 0 küçük x küçük y yani x ile y pozitif x de y'den küçük x artı 3 y bölü x olduğuna göre z z'nin en küçük tam sayı değeri bakın x var x var 2 tane x olmayacak ne yapacağız böyle böyle parçalayacağız x bölü x artı 3 çarpı y bölü x Eşittir z'ymiş arkadaşlar. Sonra da x bölü x'in tabii 1 olduğunu biliyorsunuz. Burası da 3 çarpı y bölü x dedik eşittir z'ymiş. Çok güzel. Şimdi z'nin en küçük tam sayı değeri demiş ya. Sen 1'in tam sayı olduğunu zaten biliyorsun değil mi? Bunda sıkıntı yok. 1 tam sayı değil mi? Tamam. Ben bu 1'in üzerine z'nin de bana tam sayı değerini sormuş. Bu z tam sayı olan z. Buradaki z bakın. Birisi şöyle birisi böyle. Tamam mı? Bu z tam sayı. E bu da tam sayı. Burası da tam sayı. Ben bir tam sayının üzerine ancak ve ancak bir tam sayı eklersem sonuç tam sayı olacaktır. Demek ki şuranın tam sayı olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi. İkincisi. X, Y'den küçük değil miydi? O zaman şurası yine bir tam sayı çıkması gerekiyorsa. Madem öyle. Ben derim ki güzel kardeşim. Z'nin de benden en küçük değer isteniyor. Sırf bu küçük çıksın diye buranın da küçük çıkması gerekiyor. O zaman gel x'i 1 seçelim pozitif olduğu için. Y'yi de 2 seçelim. Kılıfına da uyduralım madem öyle. 0 küçük 1 küçük 2. E şimdi güzel. 2'yi 1'e böldürüz 2. 1 artı 3 kere 2 6 yapar. Bu da z'nin bana minimum değerini vermiş olur. Z'nin minimum değeri kaçmış? 1 ile 6'nın toplamı kadarmış. Yani 7'ymiş sevgili arkadaşlarım. Ne kadar çok şöyle işaret yaptık ya Neyse devam 15. örnek Eksi 2 küçüktür A küçüktür 1 olduğuna göre A kare eksi 6 A ifadesinin alabileceği Kaç farklı değer vardır Gördüğün üzere 2 tane burada A var bu 2 A'yı istemiyoruz Ne yapacağız paranteze mi alalım e Aldın al sana yine 2 tane A Demek ki parantez haricinde Farklı bir işlem yapmamız gerekiyor Ne gibi az önce yukarıda küp açılımı Yaptığımız gibi a'nın karesi eksi 6a artı 9 olaydı bu. a 3'ün karesinin ta kendisi olurdu. Gördüğün gibi ya küpe tamamlıyoruz ya kareye tamamlıyoruz. Bir şey yapmıyoruz ama dikkat et burada 9 fazlalık oldu. Bak şu 9 burada fazla. Bize sorulan yer şurasıydı. O zaman ben önce şunu bulurum şu aralığı. 9'u da bunun yanına fırlattım mı olay çözülür. Al fırlattım hatta şimdi. Fuş, fuş, gitti. Tamam? Şimdi İyi dinliyorsun. A 3'ün karesi lazım bana. A nerede? Burada. O zaman ben bunca buradan 3 çıkaracağım her bir taraftan. Eksi 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 5 küçüktür. A 3 dedim. Bu da küçüktür. 1'den 3'ü çıkardığımız eksi 2 mi yaptı? Şimdi bunun karesini alacağım. Karesini alırken de neye dikkat ediyorduk? Her iki ucuda negatif mi? Her iki ucuda negatifse hangisinin karesi küçük eksi 2'nin? Eksi 2'nin karesi 4. Küçüktür A eksi 3'ün karesi o da küçüktür. 5'in karesi ne yapar? 25 yapar hocam. Peki bir de ne lazımdı? 9 çıkarıyorduk. Çıkar 9'unu. Eksi 5 küçüktür. A 3'ün karesi 9. O da küçüktür. 16 yapmaz mı? İşte arkadaşlarım şu A 3'ün karesi 9. Yani şurası. Bana zaten benden istenen yeri vermiyor muydu? Veriyordu. E buldum işte ben orayı. Bakın burada. Neredeymiş arkadaşlar? 5 5'te 16 aralığında. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Ne yapacağız? Eksi 5'ten önce negatif olan 4 tane. 16'dan önce pozitif olan 15 tane. E bir tane de 0 var. Bunları toplarız o zaman. Demek ki 20 tane tam sayı değeri varmış sevgili arkadaşlar. Tabi bu şekilde yapmak istemiyorsan şunu da yapabiliriz. Burada alınabilecek maksimum değer kaç? 15. Burada alınabilecek maksimum, minimum değer kaç? Eksi 4. Saymayı öğrettik 15'ten eksi 4'ü çıkarıp yani son terim eksi ilk terim artı 1 diyorduk. Bu da şunlar artı yapar 15 bak 15 artı 4 artı 1 o da buradan geliyor zaten tamam 15 artı 4 artı 1'den cevap 20 olur diyebiliriz. Ve gençler geçtim 16. örneğime 16. örnekte x artı y'yi vermiş 17 ile 29 arasında de 2x-1'miş. E, y madem 2x-1 ben şuraya gelirim. Derim ki 2x-1'i buraya yaza yazarım kardeş. 17 küçüktür. X artı 2x-1. Bu da küçüktür 29 olmaz mı? Olur. 17 küçüktür. X 2x topladım. 3x-1. Bu da küçüktür 29 dedim. Şimdi x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. X'i nasıl yalnız bırakırım ben? Önce şu eksi 1'den kurtulalım. 1 ekleyelim 1 ekleyelim ve 1 ekleyelim 17'ye 1 eklediniz 18 Küçüktür 3x Bu da küçüktür 29'a 1 eklediniz 30 geldi mi Şimdi bütün eşitsizliği Bir güzel 3'e bölelim 3'e böldünüz 6 3'e böldünüz x 3'e böldünüz 10 5 yazıyordum ya He. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlarım Bir 7 var hocam Bir 8 bir de 9 var Başka da hiçbir şey yok x'in alabileceği 3 farklı tam sayı değeri varmış tabi 17. sorumuza çözelim eksi 2 ile 4 aralığındaymış ne 2x artı 2 bize diyor ki 3x eksi 1'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır önce x'i yalnız bırakacağız şu 2'den kurtulmak için 2 çıkardım 2 çıkardım 2 çıkardım hadi hemen hızlı hızlı hızlı 2 2'den 2 çıkardınız eksi 4 küçüktür bunlar 2 çıkarırsanız şunlar gider sadece 2x 4'den 2'yi çıkardınız 2 X'i yalnız bırakmak istiyorduk biz. Şimdi ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 2'ye böl eksi 2. 2'ye böl x. 2'ye böl 1. Benden neyi istiyor? 3x eksi 1. O zaman önce üçle çarpalım. 3 çarptım. Eksi 6 küçüktür 3x. Bu da küçüktür 3. 1 çıkarıyorum şimdi de. Eksi 7 küçüktür. 3x eksi 1. 1 çıkardım 2. Alın size 3x eksi 1'in değer aralığı. Benden ne istemiş? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi altıdan hoop, Kaça kadar? 1'e kadar Eksi altıdan 1'e kadar kaç tane sayı vardır? 1 eksi eksi altı son terim eksi İki terim artı Şunlar Şunlarda artı olursa cevap ne olacak? 8 tane olacak sevgili gençler isterseniz parmağınızı da sayabilirsiniz Bu şekilde kısa olan Yani kısa olan aralıkları parmağınızla sayabilirsiniz 18. ve tabii ki Son örneğim Gençler 2x eksi 15 küçüktür x artı 1 bu da küçüktür 2x eksi 10 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ne yapacağız? Önce şöyle çözeceğiz sonra bir de şöyle çözeceğiz tamam mı? Hadi bakalım. 2x eksi 15 küçüktür x artı 1 bir de x artı 1 küçüktür 2x eksi 10 diyorsunuz. x'i bu tarafa attım x eksi -15 15'i diğer tarafa attım 16 x 16'dan küçükmüş. Bunu bu tarafa attım x Eksi sonu diğer tarafa attım 11 x 11'den büyükmüş. Pekala x şu şekilde 11 küçüktür, x o da küçüktür. 16 mı olur? Aynen öyle. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyordu. 12, 13, 14, 15 var, başka da yok demek ki toplam kaç tane tam sayı değeri varmış? 4 tane diyeceğiz gençler. 77. sayfamızda bitirdik ve böylelikle gençler artık Basit eşitsizliklerin test kısmına geçebiliriz. Basit eşitsizlikler testinde yayınladıktan sonra hemen bir sonraki gün mutlak değer konusunu anlatacağız. Basit eşitsizlikler testinde arkadaşlarım bir iki tane gözden kaçan hatalar soruların içerisinde aklınızda bulunsun. Bunları da video esnasında ben size düzelttireceğim. Ölümcül hatalar bir tanesi ölümcül bir hata. Ee, ama diğerleri o kadar önemli olan hatalar değil ama olsun yine de hata olmaması gerekiyordu. Bundan kaynaklı da sizden özür diliyorum, özürlerimi sunuyorum. 4. haftadayız ve basit de bitirdik. Sadece mutlak değer konumuz kaldı. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın sağlıkla kalın. Ve gençler tabii ki bol bol matematik çalışmaya da lütfen unutmayın.